Sevgili Hayatımız Arapça YouTube kanalının izleyenleri ve sevgili çocuklar, bugün size Nasrettin hocalar, Hoca'nın fıkralarından bir tanesini sunacağım. Min Taraif ve Cuhâ. Hocanın nüktelerinden bir tanesi, ilgi çekici şeylerinden bir tanesi fıkralarından. Kîle, kîle denildi ki, Enne joha. rivayet edildi. Kale dedi, kile denildi. Yani söyleyeni bilinmeyen ya da çok meşhur olduğundan dolayı faile zikredilmeyen kile meçhul deniyor. Kile enne cüha denildi ki, rivayet edildi ki bir gün hoca kâme girişti. Bişire-i eşrete hemârin, 10 tane eşek satın aldı. 10 tane eşek satın aldı. Ferekibi satın aldıktan sonra bindi vahiden birisine minhe o on eşekten birine bindi vesaka ve sürdü emamehu önünde el-tis'ate el-bâkiyete dokuz tane eşeği kalan dokuzunun da önüne katıp gitti, sürdü sümme daha sonra add al hamira adde e coha hamira koca eşekleri saydı venesiya ve unuttu el himara lazı o eşyiki yani yatihi yatatihi, indi üzerinde olduğu eşyeyi unuttu fe vecehe sayd eşekleri gördü ki tis'tun 9 olduğunu gördü ve sara, çabucak indi min nuzuli İnme konusunda hızlı davrandı. Min zahril himari, eşeğin sırtından zahr, sırt el himari, eşeğin sırtından hızlıca indi. Ve addehe saniyeten, ve ikinci defa saydı. Saniyeten, ikinci kez. Ve vacedehe, o eşekleri buldu, aşrate, on olduğunu gördü, on olduğunu buldu. Yansaydı ve anladı ki on tane. Fe, iki olay arasında arkadaşlar kısa bir zaman geçtiğini belirtmek üzere kullanılır. H buradaki he, hamire gidiyor. Eşeklere gidiyor. Fe, ekibe yine bunun üzerine bindi. Merraten, saniyeten, ikinci kez, ve addehe, vav, atıftır, ve addehe, Türkçedeki ve anlamına, ve o eşekler saydı, he yine hamire gidiyor. Fe, ve cedehe, Yine F bağlaştır. Vece'de buldu. H onları 9 olduğunu gördü. Yani binince sayıyor. 9 çıkıyor. inince sayıyor. 10 çıkıyor. Ümmenezele <gülüyor> <gülüyor> sonra indi. Ve addehe. Ve eşekler saydı. Ve vece he Onlar buldu, gördü ney gördü? Aşreten on olduğunu gördü. Yani sayın sonucunda on eşek olduğunu tespit etti. Ve bekiye yaidu yaidu zelike ve bunu tekrar etmeye devam etti. Miraran defalarca ve tekraran ve tekrar ve ya tekrar tekrar defalarca saydı Binince dokuz, inince on. Binince dokuz, inince on olunca kâle dedi ki en emşiye ve erbahâ himâram. Ben yürürsem, yürüyeyim ve bir eşek kazanayım. Yani bir tane fazla olsun. Hayrun, daha hayırlıdır. Yani yürüyüp bir eşek kazanmam daha hayırlıdır. Min den, en erkebe, bilmemden ve yezhebu minni himâr ve benden bir eşeğin eksilmesinden daha hayırlıdır. Yani binip de bir eşek kaybolacağında kaybolmasındansa yürüyüp bir eşek kazarmam daha hayırlıdır dedi. Ve meşiye yürüdü, halfel hamiri eşeklerin arkasında hatta ta ki vasala ile menziliği evine varıncaya kadar. Arkadaşlar nasrettin hoca bu böyle güzel nükteleri var. Bundan sonra size bu fıkraları hem dil öğretimine faydalı olması hem de hoş vakit geçirmemiz için sizlere sunmaya çalışacağım. Yayınımız burada bitti. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Esen kalınız.